Evet verilmiş olan neredensin? Buyur. Son ek, ikinci ürüne. Beğeniyor musun? Yani iyi bir futbolcu izlediğim kadarıyla, Tabii biraz daha izlemek lazım ama burada çok ciddi bir hatas var. Çok topa daldı tamam. Arkadaşlarının gittiğini kendisi. Şimdi kendi kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları sosyal medya hesabında İçli kardeşimiz bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertibimiz nokuyla paylaştı. Kıyafetleri diye ambulans... Bir kaza meydana geldi. O kazada İsa yaralandı. Ancak üstü çizli diye ambulansa binme istemedili ve edildi. İşte o.